Sizden para ödünç alabileceğim iki farklı senaryo düşünelim. Şuradaki benim, bu da sizsiniz. Birinci senaryoda görece olarak daha kısa bir süre için sizden 100 dolar alacağım. Bir hafta için diyelim. Bir hafta içinde 100 doları faizi ile birlikte geri ödeyeceğim. Faizi yıllık bazda hesaplayacağız. Parayı bir hafta için aldığımdan dolayı faizi, bir haftanın faizi yıllık faiz oranından düşük olacak ama hesaplamayı yıllık faiz oranları üzerinden yapacağız. Diğer senaryoda sizden yine para ödünç alıyorum ama bu sefer daha uzun bir süre için. Sizden yine 100 dolar aldım ama bir hafta sonra değil de 2 yıl sonra geri ödemem konusunda anlaştık. 100 dolar ve faizini 2 yıl sonra size geri ödeyeceğim. Şimdi buradaki önemli nokta geri ödeme süresinin uzaması yüzünden faiz oranında değişiklik olup olmayacağı. Yani kısa dönem borçla uzun dönem borcun faizi arasında neden fark olmalı ona bakacağız. Borç alan kişi kredi derecelendirmesi ve özellikleri yani her şeyin aynı olduğunu varsayalım. Sadece süre farklı. Şöyle bir düşünecek olursak, bir hafta içinde borcumu size geri ödememe engel olacak ciddi bir şey olması olasılığı uzun vadede daha yüksek. Kısa vadeye göre daha yüksek. Başka bir deyişle, bir hafta içinde dünyada neler olabileceğini öngörme şansınız iki yıla göre daha yüksek. Belki de iki yıl içinde hiperenflasyon olacak ya da bana kamyon çarpacak, belki işimi kaybedeceğim, herhangi bir şey olabilir değil mi? Bir hafta ile karşılaştırıldığında iki yılda çok şey değişebilir. Bu durumda açık olan bir şey var ki, vadesi uzun olan kredinin risk oranı daha fazladır. Tabi bu illa bir şey olacağı anlamına gelmiyor. Ama neticede, uzun süreli kredi daha risklidir, çünkü belirsizlik daha fazladır. Dolayısıyla, yıllık bazda daha yüksek faiz uygulayacağım. Şuradaki senaryoda, risk koşullarına bağlı olarak, belki yüzde 5 faiz uygulayacaksınız. Tabii ki, bir hafta için ödeyeceğim faiz, yüzde 5'in, diğer bir deyişle 5 doların çok küçük bir oranı olacak. Diğer tarafta ise, risk daha fazla olduğundan, iki yılın belirsizlikleri dikkate alındığında, yüzde 10 faiz uygulayacaksınız. Tabii ki bu her durum için geçerli değil. Uzun süreli kredilere her zaman yüksek faiz uygulanacak diye bir kural yok. Ama genel eğilim bu şekilde. Bir sonraki videoda bununla ilgili konuşacağız. Bu senaryo aslında ekonomide kötü bir şeyler olacağı üzerine, bu varsayım üzerine ya da deflasyon dönemine giriyorsak oluşturulur. Bu videonun amacı sizlere alınan kredinin ödeme süresine göre yıllık faiz oranının değişeceğini göstermekti. Faiz oranı, öngörülen risk dikkate alınarak belirleniyor. Bankalar bireylere, kurumlara ya da hükümete bile kredi veriyor olsalar, aynı kural hepsi için geçerli. Bir sonraki videoda bunun verim eğrisinde nasıl oluştuğunu göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.